Dozlama Onur takım kattı o aynı kahine. Tek cümteyi onur Adam sıkıştı. Ana <gülüyor> adam cama sıkıştı. Onun zıplamış direkt... ya hemen direkt veterena. Onlara baskın e mı gel? Naz, ne açıyorum zılam direkt. Onun zılamı değit, zılamı değit. Ben hutan var. Tut geliyor. tut tut. Soldan baskın yapıyorum. <Sessizlik> Öldür. Süper. Başkası bir no, daha ne var ki ya? Laser. La Boner muvi kız kasa hızlı olacaksınız. Tamam tam olmadı. Bot bot Bonerak bot. Tamamdır. Ha, kuleye doğru koşuyorlar, girin. Ha, nandı bu? Ya Yeşiller pusmuş Başka yerde Ölmüş, öldü, öldü. Bu iz nam hoş khas. Canı kötü Daha ka o. Seni bekliyorlar ko. da at at adam ama? Bu mu? Bilmiyorum ki Berkhova bu bence Berkhova nereye gidiyorsun? Berkhova gitsene zırh alsın Berkhova daha geri sıkılam. Onu bir daha da re, tabii ki de hiç şut almadım. sıkıyor, Göremiyorum birini? Sıkıyor nereden sıktığını göremiyorum. Bu geri kaçayım ya, Buradan gözükmüyor. riyakar Adamlar oynayam ben. Onu ebettari. Aynen bari. Biraz arayd ama. Onur. Hadi basketi. Oy oy oy cuz Vladimir atığ headshot Bugünまり At mi kaçtı. Bu arada. Tamam, kayboluyor ya. Mesafeden dolayı kayboldu. Ha um, midit bu tarafta gözüküyor mu? Ha İslam fıstık tarafıma böyle dürbününe ki Bayağı tepişik sıktım onları Arabayı getirin gidelim Merho arabayla beni aldın <gülüyor> Eğer... <gülüyor> Hava ne kireye çıkıyor tepe Her asikli Yo bir kişi yo dedim orada. Hala duruyor bir i̇şte kişi. Yoktu, Arabayla alacaksınız beni. Aha. Araba. Araba araba araba. Yarın artık. Şahındır. Tepedeki göstermiyor şu anda kendini. Bak okay. okay. bak. Bizim arkadaki ne oldu ya? Amnezan. Ne çıktı bu adam ya? sağa direkt mafiş olmayıp durup onunda Bu süper şeydi ve Ya benim oldu yere gel. Bir kısmı köprüde Bir Berhoy'umuzun evde de adam var ha. Hah, dur bir şey değiştireyim ya. O tekx çıkarayım. Lazeri zeri taktım. Onur onur. Daha tepe tepede de bir Tepede de adam var işaret işaretkir. Ana o tarafta da var. Sağ muze dikkat edin Berko. Orada bir kişi vardı. Avını zaten direkt peşine almına. Watch out. donor. İki. Tepelekten oldu. Yekşoa bayılmış Bonur ayağı Onu bir daha kevre bir ver ver onu. Evet sükredo. Bakana ya, ya. di kudere. Son bir kişi daha evde. Ah evpe de hocam basın yani hala aynı. kendini evde gördüm. 6x takıyorum. Ben bakayım bombam var mı? Adam iki tane HS attım ya. Kijan katı 11'de. Koş. 2 katı da sağda. En sağ canlıydı. O 2 maçta 3 maçtır bomba bulamadım ya. Helal i̇ki. Ha ne ne. Şekil şık kok. Kırpağlar ya.